Herkese merhabalar ben Hüseyin Oçak. Bu videoda yeni gelen kısıtlamaları ve üniversitelerin okulların açılıp açılmayacağı hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Bu üniversiteler açılacak mı açılmayacak mı tarzındaki sorularınızı bana Instagram'dan ve yorum kısmından çokça ulaştırmıştınız. Fakat ben de onlara net bir cevap veremiyordum. Çünkü bir kabine toplantısının yapılması ve o kabine toplantısının ardından da ülkedeki yetkili bir kişinin bu kararları, yeni aldan kararları açıklaması gerekiyordu. Onun dışında ne dersem yanlış olurdu fakat benim görüşüm açılmayacağı yönündeydi. Bugün bilim kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım açıklamalarda bulundu. Bu videoda bu açıklamalardan bahsedeceğiz. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde Sabah 10 ve akşam 8 dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani bu ne demek oluyor? Sabah 10 ve akşam 8 arasında dışarı çıkabilirsiniz fakat 10 ile 8 dışında herhangi bir saatte dışarı çıkarsanız çeşitli cezai yaptırımlar uygulanacak. Bildiğiniz üzere vaka sayıları hiç ummadığımız şekilde tırmanışa geçti. Bir artış bekleniyordu, bir patlama bekleniyordu fakat bu... Ee, açıklanan vakalar açıklanan hasta sayıları gerçekten beklenenin de üstünde oldu ve artık hastanelerde yer kalmadığını söylüyor doktorlar ne derece doğru bilmiyoruz tabii ki de bu sebepten ötürü de bir takım kararlar alınması gerekiyordu. Şu anda bildiğin üzere okullar ara tatilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online sürdürülecek. Bu okullar için bir açıklamaydı. Muhtemelen de yani kesin olarak üniversitelerde bu sene içerisinde açılmayacak. Yani ikinci dönem açılma gibi bir durum söz konusu olmayacak. ikinci yılın son ikinci dönemin sonuna kadar yani bir yıl boyunca komple uzaktan eğitim şeklinde eğitim öğretim devam edecek. Buna üniversitelerde dahil edilecektir diye düşünüyorum. 65 yaş üstü insanlara bir sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu uzun zamandır. Bu biraz da İndirilecek ve 20 yaş altındaki her genç artık sokağa çıkma yasağına sahip. Bu ne demek oluyor? 20 yaşının altındaysanız şu anda süresiz olarak sokağa çıkma yasağına tabi tutulacaksınız. Muhtemelen bir iki hafta sonra hafta sonları birkaç saatlik izinle 20 yaşının altındaki insanlar... Gençler sokağa çıkabilecektir belirli bir süre kapsamında. Fakat şu anki kabine toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre 20 yaş altına da sokağa çıkmaya yasağı getirilmiş durumda. Bir diğer karın ağrımız herkesin dilindeydi bu. Ben de çok şekilde eleştiriyordum. Alışveriş merkezlerinin açık olmasıydı. Alışveriş merkezleri marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi saat 10 ila 20 arasında sınırlandırılacak. Yani sabah 10 ile akşam 8 arasında bu bunları kullanabileceksiniz. 10 ile 8 dışında alışveriş merkezine, marketlere gidemeyeceksiniz. Zaten alışveriş merkezleri 8'den sonra uğrayan pek var mıdır bilmiyorum ama restoranlar için bu iyi bir şey olmuş olabilir. Fakat bakalım ekonomimizi nasıl etkileyecek? Bu da merak ettiğim bir diğer konu. Sinemalar bildiğinin üzere açıktı fakat... Bu da birçok kişinin eleştirilse hattındaydı ve bazı filmler vizyona girmiyordu bununla ilgili çünkü kimse sinemaya gitmiyordu. Kapalı bir alanda uzun süre durmak koronavirüsünü tetikleyeceği için kimse sinemaya gitmeyi tercih etmiyordu. Fakat sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak, restoran ve kafelerde sadece paket servis hizmeti verilecek. Bu ne demek oluyor yani bir yere oturup da yemek yiyemeyeceksiniz veya kahvaltı yapamayacaksınız bir yerde sadece paket servis hizmetinden faydalanıp başka bir yerde dışarıda veya evinizde o restorandaki yemekleri yiyebileceksiniz. Bu da önemli bir madde tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek ve halı sahalar kapanacak arkadaşlar. Bu kabine toplantısının ardından muhtemelen düşündükleri şey insanların toplu alanda bulunmasını engellemektir. Yani öyle düşünüyorum çünkü bütün yasaklamalar, kısıtlamalar insanların toplu alanda bulunduğu yerlere getirilmiş. Twitter'a baktığım zaman Twitter'da birçok kişi bu yasaklardan ne dert yanmış. Özellikle bazı kurallar esnetilmeye başlanmıştı son günlerde ve artık insanlar koronavirüs tedbirlerine uymamaya başlamıştı. Aslında yasaklar devam ediyordu fakat büyük bir tedbirsizlik söz konusuydu. Bundan mütevellit de üniversite öğrencileri de muhtemelen işte okullar açıldı, üniversiteler de ikinci döneme açılır diye düşünüyorlardı. Bana bu doğrultuda çok mesajlar geldi ve ben de her birine tek tek cevap veriyordum. Ve benim görüşüm bir ihtimal ikinci dönem açılabilir ama açılacağını sanmıyorum çünkü vakalar her gün artıyor diye görüşmü belirtiyordum onlara. Nitekim öyle de oldu. Üniversiteler açılmayacak. Birçoğumuz üniversitelerin açılmasını umut ediyorduk. Fakat e, şu anki günümüzde açıklanan vaka sayıları insanların her ne olursa olsun yani ne kadar bu vaka artarsa artsın tedbirsizliği, ihmalkarlığı ne yazık ki üniversiteleri bu kabine toplantısının ardından da açmaya müsaade etmedi. Yıl sonuna kadar yani bu yıl artık kapandı online eğitim olarak devam edilecek diye açıklamalar geldi kabine toplantısı sonrasında ee, dediğim gibi varlıklı olarak insanların toplu alanda bulunduğu yerlere bir kısıtlama söz konusu zaten tüm e, ülke genelinde de sigara kullanımı yasaklandı halka kamuya açık olan yerlerde ee, bundan mütevellit de zaten böyle yasakların gelmesi bekleniyordu. ...geç mi kalındığı erken bir tedbir kesinlikle değil fakat e, zararın neresinden dönersek kardır diye düşünüyorum. Umarım artık vaka sayıları ciddi oranda artışa geçmez e, bir düşüş yaşanır ve biz de normal hayatımıza geri döneriz. Çünkü gerçekten e, ne kadar mezun olsam da olayım e, sizleri çok iyi anlayabiliyorum. Evde yapabilecek hiçbir şey kalmadı, uzaktan eğitim faydalı olmuyor. Sizler sıkılıyorsunuz, bunalımdasınız, her birinizi tek tek anlayabiliyorum ama biraz daha dişimizi sıkmak gerekiyor. Sizlere bu konuda verebileceğim en büyük tavsiye evde oturduğunuz süre boyunca kendinizi geliştirmeniz. Udemy'de çeşitli kurslar satın alıp bilgi ve birikim elde etmeniz. Onun dışında YouTube'da çeşitli bilgi kanallarını, eğitim kanallarını takip edebilirsiniz. Bilgisayarla ilgili olan her şeyi öğrenmeye çalışın. Çünkü gelecek bilgisayarlar üzerine kuruldu bir gelecekten bahsedeceğiz. İlerleyen yıllarda şu anki gidişat bunu gösteriyor. diyeceklerim bu kadar. Zaten bu konuyla ilgili başka bir videoda hazırlamayı düşünüyorum. O videoya da ulaşmak için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.